Gelinim mutfakta haftanın 4. günü olan 28 Haziran Perşembe günü fragmanı yayınlandı. Fragman özetine geçmeden önce 27 Haziran Çarşamba kim birinci oldu hatırlayalım. Hatice en yüksek puanı alarak birinci oldu. Başak ise, en düşük puanı alarak sonuncu oldu. 28 Haziran Perşembe yeni bölümün fragmanı yayınlandı işte detaylar. Tuğba hüngür hüngür ağlıyor. Başak merakından niye ağladığını soruyor. Tuğba'nın morali çok bozuk. Yakın yanına bir kez sarılmak için her şeyden vazgeçerim diyor fakat kim bu yakını Tuğba'nın kaynanası annesinin alzheimer hastası olduğunu söylüyor annesinin hastalığı nedeniyle ne yaptığını bilmediğini söylüyor kaynana da gözyaşlarına boğuluyor Başak ve Hatice arasında tartışma başlıyor Başak Hatice'yi rakip olarak görmediğini belirtiyor Tuğba kendi bileziklerini borç kapatmak için verdiğini söyledi Tuğba ve kaynanası arasında tartışma Çıktı. Tuğba kaynanasının kızına, laf söylediği için, kaynana sinirleniyor ve, kendi kızıma laf söyletmem diyor. Kaynana gelin kavgasından sonra, yörümce gelin tartışmaları başlıyor. Fragman bu şekilde son bulurken 28 Haziran Perşembe gelinin mutfakta yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız, hoşçakalın.